Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle bir cihaz daha inceleyeceğiz. Casper'ın Core 2 işlemcili bir cihazı. W762 ve 765 modelleri. Bu cihazlarda ne oluyor arkadaşlar? Hemen açıklayalım. Bu cihazlar fanları bir süre sonra bozuluyor. Bu kapağın arkasında bir fan var. Bu fan bozuluyor. Ve siz fanları değiştirmek için veya bakım için bu cihazı söküyorsunuz. Fanlı değiştiriyorsunuz veya bakım yapıyorsunuz, her şey yolunda, bir problem yok. Sonra cihazınızı çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ee, Tabi görüntü de veriyor, herhangi bir problem yaratmıyor cihaz. Ama sonrasında birkaç dakika sonra cihazınız bir sinyal vererek kapanma yapıyor. Ee, bu Casper'larda olan bir problem. Ya yani aslında cihazın bir problemi değil. E, tamamen e, söken kişinin dikkatsizliğinden kaynaklanan bir problem. Nedir diyeceksiniz şimdi açıklayacağım hemen arkadaşlar. İlk önce problemi gösterelim. Bu cihazın fanı arızalı. Müşterimiz fan için sökmüş. E, Tabi bu problem oluşmuş. Sonra tekrar eski fanı takmış. Müşteri iade için. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki ışıklar şu an görebiliyor musunuz? Buradaki ışıklar kamerada gözüküyor bilmiyorum ama yanıp yanıp sönüyor bakın. Sinyali duyuyorsunuz. Dıt dıt diye sinyal veriyor. Ve birkaç dakika sonra cihaz kapanacak arkadaşlar. Şu an sinyal veriyor aynı şekilde. Burada üç tane ışık yanıp sönüyor, sinyal veriyor ve bir iki dakika sonra cihaz kapanacak. Ve bunu ne yaparsanız yapın çözemeyeceksiniz. Ee, sebebi, sebebini açıklıyorum arkadaşlar. Bu ne fandan, ne de cihazdan kaynaklanıyor. Bu dediğim gibi tamamen e, bu kapağı söken kişiden kaynaklanıyor. Yani cihazın Arkasını söken kişiden kaynaklanıyor. Hemen gösterelim arkadaşlar problemi. Şimdi arkadaşlar buradaki vidalara söktüğünüz zaman çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dizüstü bilgisayarlar. Çünkü mesela bir tanesi kısayken bir tanesi uzun olabiliyor. Mesela buradakiler standart bir vida ama buradaki bu vidayı buraya takarsanız buradaki normalde şuradaki kapağın altındaki vida küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Buraya uzun bir vida taktığınız zaman ne gibi problem yaratıyor? Hemen gösterelim arkadaşlar. Şurada bakın arkadaşlar. Burası çok kısa bir mesafedir. Vida. Yani buraya küçük vida atmak için yapılmış. Siz buraya uzun vida attığınız zaman buradaki anakartın arkasındaki yolu deliyorsunuz arkadaşlar. Şurada. Şimdi birazdan cihazı söküp göstereceğim. Yani buradaki yol da tam olarak fana giden sinyallerden e, sinyal yolu. Bu sinyal yolunu kestiğiniz zaman vidayla bu cihazı hiçbir şekilde e, susturamazsınız veya çalıştıramazsınız. E, fan verip kapanacaktır. Hemen bakalım arkadaşlar. Tabi olarak net bir şekilde göstereyim ben size. Biraz Bazı cihazlarda tüm vidalar aynı kullanılmış ama bazı cihazlarda küçük ince vidalar kullanılmış olabiliyor. Bunu sökerken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kısa yerini, vida yerini uzun vida attığınız zaman ya kasayı delersiniz ya şekilde görüldüğü gibi anakarta zarar verebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu klavyeyi veya buradaki şeyleri sökerken direkt çektirmeyin sakın. Çünkü bunu çektirdiğiniz zaman buradaki yollar çiziliyor ve ee klavyeniz çalışmayabiliyor. Burada tırnakları vardır arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim ben size. Buradaki tırnakları hafifçe ittirerek bir cımbız yardımıyla çektiğiniz zaman direkt olarak gelecektir. Aynı şekilde touchpad kablomuz. Burada bir vidamız var. Evet arkadaşlar ana kartımızı söktük. Hemen gösterelim tam olarak problemi. Evet arkadaşlar. Hemen şuradan açalım. Evet arkadaşlar. Şimdi anakartımızı söktük. Arkadaşlar sorun burada. Bakın şurada görüyorsunuz iz yapmış burası. Şöyle net bir şekilde görebileceğimiz bir şekilde bir gösterebilirsem. Evet. Arkadaşlar bakın. Buradaki uzun attığınız vida burayı delerek fan kontrol devresine zarar verdi. Yani oraya giden sinyalleri kesti. Ve hiçbir şekilde bu fan artık susmayacaktır bu cihaz. Devamlı Sinyalleri kapanacaktır. Bunun onarımı tabii ki yapılıyor. E, buradaki hassas yollar e, tekrar e, birbirine bağ, bağlanarak sorunumuz giderilmiş oluyor. Tabii bunu e, servis ortamında yapılması gerekiyor. Buradaki yollar çok hassas olduğu için siz normal bir şekilde bunu çözmeniz pek mümkün gözükmüyor. Bu tip arızalarda servisimize başvurabilirsiniz arkadaşlar. E, videonun sonunda e, numaramızı paylaşıyoruz, anlaşmalı kare kodumuzu paylaşıyoruz. Bilgi için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sağ olun.